Aa lan sabah köründe beni kim arayıp durur ya. Of, of neyse bırakayım. Alo. Kimsin la? Kimsin la? Abi benim ben. Sen kimsin la? Abi Cavit ben Cavit. He, Cavit. Sen misin la? Evet benim. Niye aradın la? He. Abi Gelebilir misin benim eve Ne oldu la Abi Bir mevzu oldu da onunla alakalı bir şey söyleyeceğim He He Tamam la geliyorum Geliyor abi? La Geliyorum dedim ya la duymuyor mu Git kulağını yıkat lan. sar mısın lan Allah Allah ya Adamı sinir ediyorsun ya Kapat lan Şuna bak ya. Sinir ediyor adamı ya. Geleceğiz diyoruz. Geliyor mu abi diyor. Lan geleceğim diyorum ya. Allah'ım yarabbim ya. Millet akıllıya hasret. Manyak bizim peşimizi bırakmıyor ya. Allah Allah. Acaba niye çarptın la beni? Niye çarptın la beni? Abi bir yere geçirip oturur musun? Tamam, oturur otururum, mı? Lan oturacağım diyor. lan He tamam he Söyler lan niye çağırdın Abi Benim annem geliyormuş Almanya'dan Hee İyi güzel lan Ama abi Annem beni 12 yaşında bırakıp gitti he Olsun lan Yine git gör anneni bazıları annesini çok küçük yaşta kaybetti hatta onlardan biri ben 7 yaşındayken kaybettim senin gene bir annem var var benim annem öldü gitti tamam abi gidip görüşeceğim o zaman görüş lan 3 olmazsa annen hayatta oğlum görüş bir kere gör sadece. Ondan sonra hiç affetme. Ama sadece bir kere gör. Tamam mı? Ayrı görüşürüz. Eyvallah abi dediklerin için. Eyvallah. Hadi kendine iyi bakla. Senin abi. Ayy. Vallahi çok yorgundum ya. Hala ilk alamadım. Diyip yatayım ya, çok uyku var. benim odam ne taraftaydı ya? Odamın yerini unuttum bu taraftan. ya bu taraftaymış lan. Dur yatayım ya. Lan lan ben bugün iş görüşmesine gidecektim. hatta ne iş görüşmesi lan? Oğlum, ben o adamın yanına gidecektim. Dur dur dur. Lan. lan. Lan lan lan lan nasıl unuttum ya dur Ben odamın yanına gitmem lazım dur Nereden çıkıyorduk lan Heh Heh evet Burası burası Nereye gidiyorsun lan densüz Densiz, Densiz mü? Hangi devirde şu lan? Padişah diye mi? He. Doğru diyorsun lan Ne bileyim oğlum dün bir tane padişah dizisi izledim Ordan akılmış herhalde Neyse Ne için geldin lan buraya baba ile görüşmek için He He La oğlum ne kadar çok he diyorsun lan Polise dizideki bir baş karakter gibi He deyip he deyip duruyorsun ya Neyse neyse Ben içeriye geçiyorum He is about to charge. Ha, get to him. Aman. Hadi tamam. kolay gelsin. Eyvallah Tayin. London, Cüs. Nara gidiyorsun lan. Sen de mi padişah dizisi izliyorsun? He la Vallahi 99. bölüm değil. 500. bölümde bitiyor sizi lan neyse Şş, ben feyz babayı ziyarete giriyor he üst katta eyvallah kolay gelsin üst kat anasını satayım ev, ev değil Am buranın üst katı nerde lan? evin üst katına nereden gireceğiz anasını satayım burdan yok Ana evin üst katı nerede annasınız? Ev ev değil saray ya bu sanki. Bu taraftan mı lan? Bu oh, buradan da yer yok. Lan nasıl yukarı çıkacağız lan? Bunu yapar bambu bir taht nasıl yukarı çıkacağımızı düşünmemiş. Lan harbi nasıl çıkacağız lan buradan? Allah Allah. Perden yukarı çıkılıyor. He burdanmış. Burdanmış tamam. Hoş geldin evlat. Sen kimsin? Acı beni e, Ali gönderdi. Ali. He tanıdım tanıdım. Ali gönderdi. Anlar mısın sen bu işlerde? Yani bir yerden başlamak lazım. Doğru diyorsun. O zaman aşağıdaki korumalardan bir tane silaiste birazdan baskına gideceğiz. E evet, tamam. Yalnız bak vurulma. Vurulursan seni çok üstü veriz. E evet, tamam. Şa buradan mı yine? Evet, buradan iniyoruz. Heh, buradan çıkıyoruz. Hacı beni Feyzi Baba. Buraya çağır, Ve gönderdi. Bana bir silah verecek misiniz? Yeni işe girdim ben. He ee, öyle mi? Aynen, aynen öyle. Ee, tamam. Veriyor tamam silah. Allah silah. Eyvallah. Aldım silah. Doldur şimdi şöyle. He, doldurdum. Tamam. Şimdi buraya araba gelecek. Arabaya bineceksin. Tamam mı? Evet. Sonra bizi bekleyeceğim. Evet, tamam. Sesler ana. Lan dur. İçeridekilere bir şey olmasın. Onların yanına gideyim. Ne oluyor? Lan? Kim mekanı bastı? Dur dur tamam. Ben başınızdayım. Bir şey olmaz. Kim adam bu benim mekanıma Basmaya cesaret eden? Kim lan bu? Evet, aşağıdaki Mehmet hariç, herkes sende, eyvallah, yalnız Mehmet ölüyorum ha, tamam baba. <Gülüyor> Mehmet hanginiz lan, benim, sen misin? Evet Artık içeri geçebiliriz İndirdi hepsini Sana haylan silah sesleri geliyor Neyi geliyor Aşağı Her ses kesildi galiba hepsini indirdi Selamun Aleyküm Sen Yaşıyormu? yaşıyorum ne? Evet. arkamdan onu kurşunlara boğacağım kurşun manyağı yapacağım diyormuşum yok abi ben öyle bir şey demedim lan tetiğimi çekmeye yemiyorsa o zaman silaha Merminin kurşunlarını doldurmayacaksın lan. Tamam. Yok ya. Bu benim kesmez ya. Ben senin kafana sıkacağım lan. Senin benim kafana sıkacağım lan. Kıza, hoş geldin evlat, hoş bulduk baba.